Arapça 8. sınıf dersimize bugün, gün Enva'un riyadati Enva'un riyadati Enva'un nev'un Nev'ani enva'un nev çeşit Nev'ani iki çeşit Enva'un çeşitler Enva'un riyadati sporun çeşitleri Birinci alıştırmaya bakıyoruz İstem'i' İstem'i' Emri hazır. İsteme'i, yestemi'i, istemi'i. Dinle. İlel-ibarati, ibareleri dinle. İbareleri dinle. Ve e'idhe e'ade yu'idu i'ade e'id. Ve onu tekrar et. O ibareleri tekrar et. Thumme, sonra teemmel. Sonra tefekkür et. Öğrenmeye çalış. Me'anihe. manalarını anlamlarına müsteinen bis suarı resimlerden yararlanarak resimlerden faydalanarak <gülüyor> es suar cemi teksir suratü suratani es suar es suar eriyadatü er sakinetü sporu ayırıyor arkadaşlar eriyadatü er sakinetü yani yerimizden kıpırdamadan yapılan spor. Es-sakine. Aynı yerde bulunduğumuz yerde spor yapmak. Hareketsiz spor. Ya da durgun spor diyebiliriz. El-riyadatü'l-cema'iyyeti grup sporu. el grupla ilgili, grupla yapılan spor. Yani futbol. Tek kişiyle futbol oynanmaz. El-cema'iyye. Cema'atün grup demek. Cema'iyye grupla ilgili grupla ait anlamda ismi mensup. El-Riyadatü'l-Müteharriketü hareketli spor yani sürekli hareket edilerek, yer değişikliği yapılarak yapılan spora ne deniyor? El-Riyadatü'l-Müteharriketü Er El riyadatül ferdiyeti okçuluk gibi mesela nedir? Ferdi, bireysel spor. Riyadatun ferdiyeti. El ferdu, birey. El ferdiyeti bireysel, bireye ait. Ref'u l-eskal, ağırlık kaldırma. Ref'u, rafa'ya, rafa'u, kaldırma. İrfa' kaldır, rafa'u kaldırma. El ef'kali, ağırlıklar kaldırma. Bu da halter gibi tabi. E, devam ediyoruz tabi. Es-sibâhatü, yüzme. Et-tesellûku, tırmanma. Rükûbul-khayli, ata binme. El-meşyu, yürüme. Vel-ceryu, -yü koşma. Rükûbul-derraceti, bisiklete binme. Bunlar hep spor çeşitleri. İkinci alıştırma: İstemgele cümleleri dinle diyor ve okurakı ve onu oku. Te emmel sonra teamele manihe, sonra manalarını düşün, tefekkür et, öğren, Müsteine bir suarı resimlerden yararlanarak, müsteine. iyiken ağ ve var nesta'in. müsteaîn, ihdina sıratı, müsteaîm, ya. Tanımsızın biri. Tanımsızın biri. Tanımsızın biri. Tanımsızın biri. Tanımsızın biri spor bölünür, ayrılır ile aynı iki çeşidi. Er Riyadatu es-sakinetü yerimizde bulunduğumuz esnada yaptığımız spor, yani başka bir yere gitmeye gerektirmeyen spor, gitmeye gerektirmeyen spor, ona sakin diye Evet, mesken de buradan geliyor. Mesken ev demek, yani hareketsiz, gayrimenkul. Riyadatü'l-mütaharriketü ve hareketli spor yani bir alanda yer değiştirmeyi ifade eden spor evet mesela diyen ki şurada buna biz diyoruz ki e, çünkü bulunduğumuz yerde kıpırdamadan vücudumuzla herhangi organları çalıştırmak suretiyle aferin özür dilerim Burada da sevgili ırklar el-riyadatü'l-mütaharik işte basketbol oynuyor. Bir potadan öbür potaya ne yapıyor sporcu Koşuyor. Mesela ül eskali ağırlık kaldırma halter nev'un çeşittir. Min nev'a el-riyadatü'l-sakin Min envai çeşitlerindendir. Nedir? El-riyadatü'l-sakin eti e, sakin sporlardan biridir. Yani yer değiştirmeden yapılan sporlar. Spor çeşitlerinden bir çeşittir diyor. Es-sibahatü <gülüyor> yüzme nev'un çeşittir. Min en çeşitlerinden bir çeşittir. el spor çeşitlerinden bir çeşittir. Hangi çeşit? el müteharriketi, Hareketli yani işte havuzun bir ucundan öbür ucuna ne yapıyoruz? Ya da denizde ya da nehirde gidip geliyoruz. Bulunduğumuz yerde çırpınmıyoruz. İşte yüzme bu. Evet. Evet. Yunus Emre'nin ezgilerinin eşliğinde. aynı ben numarası riyadat el-Meşi'yim. Yürüme sporunu yaptığımız esnada, indeme esnada, numarışı yaptığımız esnada, tümelisli yaptığımız esnada, riyadat etmesi, yürüme sporunu yaptığımız esnada, velcere ve koşma sporunu yaptığımız esnada, yecibu, bu gereklidir. Entebbe başlaman gereklidir. Bir but in, bir but in, yavaş bir şekilde, yani ısınarak, birdenbire hızlı adımlarla ya da hızlı koşularla değil. Ende matematikle ilgili, riyadat elmesi koşma ve yürüme sporunu yaptığın zaman, yaptığında, yece bu antep de başlaman gereklidir. Bir bu in yavaş ya, yani. yavaştan hızlı hızlı olmaya doğru. Yani önce yavaş, sonra yavaş yavaş ritmini ne yapacaksın artırarak. O hep bu rüko bel Uhibbu <gülüyor> seviyorum. Habbe yuhibbu uhibbuyum. Rukube binmeyi, el hayli, atlara binmeyi, ve tesellugu ve tırmanmayı fil dağlarda tırmanmayı. Yani diyor ki dağlarda tırmanmayı ve ata binmeyi seviyorum. Evet. Ufad dil kuretel kademi. Ufad dil kademi. Futbolu tercih ediyorum. Neye tercih ediyoruz arkadaşlar? Bir... E, tercih etmek varken birini birine tercih etmek vardır yani neyi, ter neyi, ne neyi neye tercih ediyorsun ale selleti selledi selleti selledi futbolu futbolu basketbola tercih ederim diyorum ale evet basketbola tercih ederim diyor faddala yefdile ufdelu faddil tercih et Ufaddili ben tercih ediyorum, tufaddili sen tercih ediyorsun, nufaddili biz tercih ediyoruz. Evet. Fazilette bundan geliyor. Şimdi istemiğ ile naslı parçayı dinle, sümme kre'ahü, sonra onu oku, vektübhü ve yaz onu, fi defteri ki defterinde yaz. İstemiğ, istemiğ, istemiğ, istemiğ, istemi dinle, ilan naslı parçayı, sümme kre'ahü, sonra onu oku, Vabü ve onu yaz fi deftere yaz Tenkasiur yağdatı spor ayrılır bölünür ile ne iki çeşide esni es iki temel iki temel çeşidi kısma ayrılır diyor spor. Hüme bu iki çeşit nedir temel şey er yağdatıkin etiyoruz. Yani bulunduğumuz yerde yaptığımız spor, hareketsiz hareketsiz spor desek, yani başka bir yere hareket etmeden yaptığımız spor, variyatul muhtahriket ve hareketli, mobile spor. Yani bir yerden bir yere. Şimdi mesela diyelim ki halter arkadaşlar nedir? Riyatul sakin. E, futbol. ...basketbol, voleybol yüzme nedir? El-riyadatür er müteharrüketü. El-riyadatür sakin etü, hareketsiz spor, yani <gülüyor> sakin spor. Misli örneğin, refüül efkali, ağırlık kaldırma, halter. Fehiye o halter, bu kazandırır el cisme, bedene, neyi kazandır? elliyakate ve kuvvete. Hem cüse ve de güç kazandırır. Yani ne yapar? Erkek halter kaldırmayla, ağırlık kaldırmayla şurası işte vücudu üçgen gibi olur böyle. Yiğit, delikanlı, babayiğit. Ve güç kazanır. Vehiye ve o tüme resul yapılır. Fil mekâni nefsîhî Yani aynı yerde, bir yerde yapılır, bir yerden bir yere gitmeye gerek yok. Fil mekâni nefsîhî Buradaysak, burada ne yaparız? Kaldırırız şeyimizi. Değil mi çocuklar? Emma fakat er-riyâdatu müteharriketü Mütteharrik, yani hareketli olan spor nedir? ilahi durduralım şimdi. Çünkü daha sakin olur arkadaşlar. Ama riyadatul hareketi hareketli riyada ise, hareketli spor ise, ve o, hangisi? El yürüyüş, vel -ceryu, koşma, ve sibahatü, yüzme, ve hayli ve ata binme, ve ve bisiklete binme, ve atlama ve ip atlama ve, ve tırmanma. Bu vasıtatı aracılığıyla sayesinde her zriyadatı bu her zriyadatı bu sporlar sayesinde hangisi tırmanma, ip atlama, bisiklet ve ata binme, yüzme, koşma ve yürüyüş, yürüme sayesinde teteharraku harekete geçer ekberu adet min adalatil cismi ekberu adet çok sayıda, büyük sayıda en büyük sayıda min adalatil cismi, adalat kas yani beden kaslarının büyük bir çoğunluğu ne yapar? harekete geçer Değil mi? Hareketlenir diyor. İşte düşünün ki bisiklete biniyorsunuz, yüzüyorsunuz, işte ata biniyorsunuz, dağa tırmanıyorsunuz. E bunlar elbette ne yapar çocuklar? insan e, vücudunda bulunan kasları harekete geçirir. Evet, sayfa 162'de işledik. Bir sonraki videoda 163'ten Devam etmek suretiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Esen kalın sevgili öğrenciler.